Evet arkadaşlar şimdi pik buldunuz ki ziyar, biz de aynı anda tebki. Ne diyoruz? Bir yasın bir yaşam için. Kılıçların oluşumu ya. Orası I appreciate of çok konuşuyorsun ya Şen. Beyi <gülüyor> kadın <love them. gülüyor> <gülüyor> Like I'm making a video Çok şükür çok az insan vardı. Ne zeytin katları çekemeyen ne kadar eğleniyorlar. Gayet güzel oldun düşünüyorum sinir geliyor. birisi geçen gün birisi geçen gün şu sahneye onca iş yapmam gerekirken ben diye paylaşmış. Gülmekten yemin ediyorum ölüyorum. O zamanlar Pelinyon yok bak. O zamanlar Pelinyon yok pelip Pleb diyormuşuz Hepsi için çalış... Hepsi için çalış... Hepsi için çalış... Ne? Heyy! He! He! He! He! Aboneler için, koçlarım için. sisters. Biz bunu başcırstıymışız. Allah kahretmesin. Kardeşim kasap değil. Kayınço, kayınço. Aa, Kayınçolar size kasıp kasap demiş çok özür diliyorum çok sağ olun sağ olun ne çok sağ olun yanlış yazmışız. <Gülüyor> için. oyun, bir pile bir Kafama tacımı takıyorum. benim oyun, alalım. pisten alalım. Bu arada burada biz bu şarkıyı yaptık. Birkaç ay sonra mı? Birkaç hafta sonra mı? Ay sonra. Norm Ender'in şarkısı çıktı. Orada da diyordu ki bebeleri pisten <Ja102> alalım." <gülüyor> Kopur. Oh yeah. Money, olabilir resmen cicik manyak oğlu. bunu çevirdin İngilizceye de. İngilizceye mi sancık manyak oğlu? Bunu sen mi çevirdin sufra'nın İngilizceye? Türkçesini sen çevirdin onu biliyorum. Türkçe altyazıyı sende is good the teşekkür ederim ben ya ben de sizi Sanırım like Weber anime meme novel bagu video be Greta Pey explan Wocheugleo hadir Gizli Hmwami, bitさん according to both It's Sakı sefere göre ne kadar var? Ay allahım ya vallahi çok tatlı çok teşekkür ederim tekrar. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Bir podcast Linki kaç kere vereyim linki? Linki kaç kere verelim? Kavga çıkar çık oranda mı vereyim linki? Memeçim atar mısın canım? Ha sen dün izledin. Tamam dün izleyenler falan varsa hiç o ki o zaman affedebilirim sizi ama diğer türlü mümkün değil. Elimde 44 dakikalık bir roman düğünü videosu var ama yani bir daha söyleyeyim elimde 44 dakikalık 44 dakikalık bir roman düğünü videosu var. çok 44. Bir de bir de TV için Lügattiv için risk kavga falan diye bir tane ne Çok iyi biriz gerçekten mükemmel parlatın gerçekten. Wow. wow. Wow. Eee, di, miti miti Yani biz şey çekiyorduk gerçekten. Biz video çekiyorduk. Ondan sonra bir bakalım falan dedik yani YouTube'a bir bakalım Neo Leo falan dedik. Ondan sonra yorum görüyorduk. Picuin picuin picuin picuin picuin picuin. Sonra ne oluyor falan dedik, bir girdik. Picuin izliyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Gerçekten evet. <gülüyor> ee, ve bir dahaki sefer görmek kadar arkadaşlar. Barış. <gülüyor>